Önünüzde en popüler karbondioksit lazer makinelerinden biri olan Watson 1060. Bu model, Watson mühendisleri tarafından dünyadaki müşterilerimizin deneyimlerine ve geri bildirimlerine dayanarak dikkatle düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Watson makinelerinde onları pratik, güvenilir ve verimli ve kesintisiz çalışma için uygun hale getiren 50'den fazla yükseltme ve geliştirme vardır. Watson 1060, ahşap, plastik, kumaş ve diğer metalik olmayan malzemelerin kesilmesi ve gravürün yapılması için uygundur. Makine, hafif sanayi, ağaç işleme, reklam ve üretimin yanı sıra dekor, tasarım ve hediyelik eşya üretiminde seri üretim için tasarlanmıştır. Watson 10-60 80 ila 180 watt arasında değişen bir lazer tüpü ile birlikte gelir. Sipariş verirken lazer tüpünü daha güçlü bir tüple değiştirebilirsiniz. Güçlü hava akışı için makinede ayrıca poliüretan tüpler bulunurken eşlerinde ise silikon tüpler bulunur. Poli üreten borular ve özel bağlantı elemanları 8 atmosfere kadar kompresör basıncına dayanır ve çalışma yükleri 5,5 atmosfere ulaşabilir. Amaçlarınız daha güçlü bir lazer tüpü gerektiriyorsa tüp değiştirilebilir. Yükseltme için makine özel bir deliğe ve yan tarafta ek bir muhafazaya sahiptir. 600x1000 mm çalışma alanı boyutu, büyük malzeme formatlarıyla çalışmanıza imkan sunacaktır. Ayrıca, bir yandan bir yana geçişli masası sayesinde, kullanıcı 600 mm'ye kadar genişliğe sahip herhangi bir uzunlukta malzeme çekme imkanına sahiptir. Mekanize kaldırma masası, 160 mm'ye kadar indirilir. Bunun sayesinde, farklı kalınlıktaki malzemelerle çalışabilir, Odağı ayarlayabilir ve döner cihazı yerleştirebilirsiniz. İndirme mekanizması bir zincir üzerinde çalışır. Bu da 70 kilograma kadar ağır malzemelerle çalışmayı mümkün kılar. Masanın altında çöp toplamak için özel bir niş bulunmaktadır. Ana işlemini ek olarak masa mekanizmasını atık malzemelere karşı korur ve makine gövdesinin serttiğinde ek bir faktör sağlar. Lazer kesim ve gravür yaparken çalışma sırasında hassas göstergeleri korumak için titreşimlerin olmamasını sağlamak çok önemlidir. Gövde kalınlığı 2.7 mm'dir. 2.7 mm gövde kalınlığı ve makinenin çevresindeki ek takviye çerçevesi sayesinde ekstra hizalama olmadan uzun süre çalışabilirsiniz. Makineyi oda içerisinde taşıdıktan sonra bile hizalama bozulmaz. Watson makineleri günlük kesintisiz çalışma için tasarlanmıştır. Bunu göz önünde bulundurarak, Watson fabrikası yükleri kaldırmak, ömrünü uzatmak ve son görüntü çözünürlüğünü artırmak için motorları kayış dişlileriyle donatıyor. 3 fazlı step motorlar akıcı hareketleri ve yüksek çalışma hızı sağlar. Makinenin ömrü ve kalitesi, step motorlarının özellikle y ekseninde doğru konumlandırılması gibi ayrıntılardan da etkilenir. Motorun, ortada konumlandırılması, şaft üzerindeki yükü hafifletir. 5 mm kalınlığında, köşelerde ise 7 mm, uçak sınıfı alüminyumdan yapılmış, güvenilir portal. 15 mm kalınlığında, PMI, lineer raylar hassas çalışma sağlar ve makinenin ömrü boyunca kesintisiz uzun süreli yüklere dayanabilir. 3M geniş dişli kayışlarında neredeyse hiç esneme yoktur.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 Ayrıca, makine dahili belleğe sahiptir ve dosyalar doğrudan bir USB bellekten makineye aktarılabilir. Dünyanın dört bir yanında popüler olan RUIDA Anakart kullanımı kolay, kullanışlı ve çok fonksiyonlu kontrol sistemi olarak kendini kanıtlamıştır. Lazer makinesi satın aldığınızda, herhangi bir dosya formatıyla çalışabilmenizi sağlayan RD-WORKS Profesyonel yazılımı da sete dahildir. Makineyi, Dünya'nın herhangi bölgesinde sarf malzemelerini ve yedek parçaları kolayca bulabileceğiniz şekilde tasarlıyoruz. Makineyi sizin için uygulanan herhangi bir teslimat koşullarında sipariş edebilirsiniz. CIF, FOB, EXW, CPT Tüm Watson makinelerinin en az bir yıl garantisi vardır. Herhangi bir sorunuz için, Teknik destek hizmeti çalışmaktadır. Size her zaman çevrimiçi olarak yardımcı olacağız. Gerekirse Watson Fabrikası çalışanı veya en yakın akredite bayinin çalışanı size gönderilebilir. Makinenin özellikleri ve maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bizi arayın veya web sitemizi ziyaret edin.